Dostları olan insan en zengin insandır. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Her adem bir alemdir düzsürüyle gönül yolculuğuna çıkan öğrencilerimize kucak açıyoruz. Misafirlerimiz için ülkemizdeki eğitim kurumları ile uluslararası eğitim kurumları arasında dostluk ilişkilerini geliştiriyor. Uluslararası okul öğrencilerinin ve ailelerinin Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenerek yaşadıkları topluma kaynaşmalarını önemsiyoruz. Kardeş okul ilişkilerimiz ve etkinliklerimizle öğrenciler arasında bilgi, değer ve kültür paylaşımını zenginleştiriyor, üretken, paylaşımcı ve dinamik bir okul anlayışına inanıyoruz. Öğrencilerimize sunduğumuz Türkçe kursları, model maket atölyeleri, sanat atölyeleri, kişisel ve mesleki gelişim seminerleri gibi imkanlarla onları geliştiriyor kamp, gezi, yaz okulu, bilimsel yarışmalar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle geleceğe daha güçlü bireyler yetiştiriyoruz. Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yapıyor, öğrencilerimiz için güçlü ilişkiler kuruyoruz. Türk diline ve kültürüne hakim, yürekleri ülke sevgisiyle dolu gönül elçileri yetiştirmek için çalışıyoruz. Dostluk girişimi